Değerli danışanlarım, sevgili takipçilerim, MyLifeTV Türkiye'den sevgiler selamlar. Çoğu insan neden üzgün biliyor musunuz? Neden öfkeli? Neden çok düşünceli? Çünkü bazı yanlış düşünceleri ve bilişsel çarpıtmaları yüzünden. Kısaca şöyle söyleyeyim, eğer psikolojik men, düşüncelerimiz sağlıklıysa, duygularımız da sağlıklı olur. Eğer duygularımız sağlıklıysa... Davranışlarımız da sağlıklı olur. Bunun tam tersi de doğrudur. Maheler Psikoloji ve Koçluk Merkezi'nden sevgiler, saygılar, selamlar olsun.